Değerli seyirciler, tekrar Business Channel Türk TV stüdyolarına ve yeni başlayan, bugün başlayan İçgörü programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi 35 yıllık tecrübeli uzman klinik psikolog, pedagog Gülten Demirdöven. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, İyi yayınlar diyorum. İyi yayınlar, bomba gibi bomba geliyoruz. 2018'e. Evet çok önemli bir konular var bugün e, yoğun talep üzerine bağımlılıklar var depresyon gibi e, panik atak gibi kaygı bozuklukları gibi aynı zamanda e, hangi konular var başka talep üzerine gelen fobiler var fobiler, fobiler var eğer bir e, dört program çekebilirsek çok güzel olacak çünkü ardarda arda çekimlere devam etmek isteriz hangileri hangisinden başlamak istersiniz? Hep biliyorsunuz hocam programlarda doğaçlama gidiyoruz. Evet, doğaçlama gideriz. Doğaçlama gidiyoruz çünkü konu konuya açıyor, öyle daha iyi oluyor. Bir de seyirciler bundan daha çok hoşlanıyorlar. Evet. Direkt bir konu üzerinde odaklanmak yerine konudan konuya girmek daha doğru bir. Yayın Biraz oluyor. içindeki sürprizleri merak aynen, etsinler aynen, değil mi? Aynen. Evet. Doğru. O evet. zaman programın adına yakışır. Bir konudan başlayalım. İçgörü nedir? Farkındalık nedir? Veya içgörüsü yüksek kişiler neler yapabilir? İçgörüsünde bulanıklık olan veya net göremeyen hayata psikolojik anlamda net bakamayan hayatı net yorumlayamayan kişilerin başlarına neler gelir? İyi yorumlayanların başlarına neler gelir? Sizden dinlemek isterim. Evet ben hep şey derim içgörü. Doğru düşünme yeteneğine kavuşma şeklidir. Vay, olayları güzel. bakış, olayları evet. değerlendirme ve bunu hayatımızda uygulama biçimidir. Kişilerin yetişmiş olduğu çevre, evet. genetiksel yapısı, günlük olayları değerlendirmedeki o başarısı ya da başarısızlığı, daha önceki öğrenilmiş çaresizlikleri bir olayı ne kadar soyutlayabileceğini, günlük yaşantı da ondan nasıl ders çıkarabileceğini ya da nasıl çıkaramayacağını bize belirleyen olaylardır. Bir olay kişiyi nasıl etkiler? Ya da iyi ya da kötü bir olay karşısında nasıl davranması gerekir? Onu üzen şeylerden nasıl kurtulması gerekir? Ya da sevinçli bir olayı bir dahaki güzel olaya nasıl taşıması gerekir? Bunlar birer alanımızdaki içgörülerdir. Ama bu yetişme şekliyle de alakalıdır. Evet. Peki yani ciddi anlamda e, içgörüsü bulanmış veya ne, sürekli negatif düşünen insanlar ne yapmalı? Nasıl bir yardım almalı? Şimdi tabii ki hastanın geneline bakmak lazım. Danışanın geneline bakmak lazım. Olayları değerlendirme şekli hep mi öyleymiş? Nasıl bir ailede yetişmiş çözümleme yeteneği nasıl öğretilmiş ona? Ne demek yani çözümleme yeteneği? Bir kaos, bir olay var. Orada çözüm odaklı mı çalışıyor? Yoksa bunu e, dirbinin gözünde büyüterek, olayları abartarak kaos haline mi getiriyor ona bakmak lazım. Eğer bir kişi başına gelebilecek, tabi seviyesini bilemiyoruz o olayın. Evet. Gerçekten çok zor ve ağır olaylarda hepimiz sarsılırız. İçgörümüz ne kadar sağlıklı olsa bile sarsılırız. Çünkü insani özelliğimizden birisi budur. Fakat çok basit olayları bile. Felaketleştirmek. Oradan bir sürü sonuçlar çıkarmak. Daha olay çok basitken onun bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki adımını düşünerek felaketleştirmek ve kaosa uğramak diyoruz. E bu kişilerle çalışmak biraz zor tabii ki ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Beynimiz şablon halinde olayları toparlar. Nedir o şablon? Doğarız, annemizin bize dokunması, emzirme şekli, bizi sevme şekli hep küçük küçük kodlar halinde beynimize işlenir. Bu kodlar bizim genel karakterimizi genetiğimizle beraber birleştirdiğimiz zaman... ...yaşamdaki olaylar genel karakterimizi ileriki yaşlarda ortaya çıkarır. Burada en önemli olan şey, ebeveynlerimiz bir olayı nasıl çözümlemiş? Feryat ederek mi yoksa çözüm odaklı çalışarak mı? Eğer biz feryat ederek bir olayı çözmeyi ya da felaketleştirmeyi öğrendiysek o kanaldan gideriz. Ama ne zamankin farkındalığımız çoğalır... Hani içgörümüz çoğalır dedik ya, evet, evet. farkındalığımız çoğalır. Evet, bu olay beni üzmüş olabilir. Fakat bunu fehlaketleştirmenin bir manası yok. Bunun bir sonraki adımı ne olabilir? Bu sıkıntıdan nasıl kurtulabilirim? Bu sıkıntıdan kurtulmak için yapabileceğim şeyler bana bir dahaki olay karşısında... Nasıl bir güç kazandırır? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bir yol haritası belirlemek gerekiyor? E yol haritası belirlemek gerekiyor. Çünkü hayatımızda her şey gülük gülistanlık değil ki. Değil Peki mi? yol alırken veya yol haritası belirlerken bir uzmana e, başvurmak istersek uzman e, seçiminde nelere dikkat Hı -hı. etmemiz gerekiyor? Yani nasıl bir... Hı -hı psikoloğa gideceğimize nasıl karar vereceğiz? Mesela kaos çocukla ilgili, aileyle ilgili veya yetişkinle ilgili bağımlılıkla ilgili olabilir. E, kişilere, e, sizler gibi tecrübeli uzmanlara nasıl ulaşacaklar? Onların tüyoları nelerdir? Uzman seçiminde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi tabii ki psikoloji bilimi, psikiyatri bilimi çok yeni yeni daha insanların başvurdukları bilim dalları. Mideniz ağrır hemen doktora gidersiniz. Başınız ağrır doktora gidersiniz. Ayağınız kırılır hiç bekleyemezsiniz. 9 aylık bir e, hamile hanım hiç bekleyemez doktora gider. Ama psikolojik sıkıntılarda ne yazık ki beklenir. Beklenir. Beklenir. Artık çıkılmaz bir noktaya gelindiği evet. zaman bir danışmana gidilir. Çünkü evet. yaşadığımız toplumda bir psikoloğa gitmek ne yazık ki hala da yadırganan bir durumdur. Niye yadırganıyor ki yani? E, kafa doktoru diye geçiyor biliyorsunuz. Yani kafası yani... bozuk insan gider diye düşünüyor. Orada ruh sağlığımda benim bir sıkıntı var. Davranışlarım e, beni yanlışa götürüyor. Benim gidip bir uzmandan evet hedef belirlemem lazım. Yapmış olduğum yanlışların farkındalığını... E, Anlamam lazım çünkü yaşadığımız olayda tek başına yaşamıyoruz bir bireyiz fakat toplumun içindeyiz. Eşimize, çocuklarımıza, kendimize, iş çevremize, sosyal hayatımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunlarda eğer sıkıntı yaşıyorsak ve hala da davranışlarımızda bu kişileri rahatsız eden yani etrafımızdaki insanları rahatsız eden şeyler var ise evet birisinin bize dur demesi gerekiyor. Bak bak ayna tutması gerekiyor. Bu yaptığın yanlış. Şimdi elimizde tuğla var, çimento var, tarlamız da var, evet. ev yapmaya kalktık. Evet, doğru. E, kendi başımıza yapabiliyor muyuz? Yok. Nereden yardım e, alıyoruz? Belli profesyonellerden, mimarlardan, yardım mühendisten. alıyoruz. Evet, e, gerekirse... Orada evin bu... daha kullanışlı olması, daha iyi malzeme kullanılması için değil mi? Basit bir örnek bu. Tabii. Bazen davranışlarımızı da şekillendirmek gerekiyor. Nedir bu şekillendirmek? Evet. Öğren ben hep öğrenilmiş çaresizliğe e, takılırım. O öğrenilmiş çaresizlikte neyse hayatını öyle devam ettiren insanlar vardır. Niye o bataklıkta patinaj yapıyorlar? Çünkü bir başka bakış açısı, bir başka projektif bakış açısını görememiş ki ya Pe da düşünememiş. Peki bir psikolog onlara gösterirse? ne başlarına gelir olumlu anlamda diyorum yani. Olumlu anlamda önce kendileri evet. mutlu olmayı öğrenirler. Evet. Yani iç içgörüsü mü yükselir? Tabii içgörüsü yükselir ve kendileri mutlu olurlar. Bir dahaki e, olayda çok fazla yıkılmamayı olayları büyütmemeyi olaylar karşısında daha doğru karar vermeyi öğrenirler. Çünkü küçük küçük gelir depresyon. Yavaş yavaş. Yani nasıl gelir mesela? Bunu nasıl anlarız? Depresyona doğru gittiğimizin e, trafik işaretleri nelerdir? Hani nasıl? hayattan ki... hiç zevk almamak. Ha, yani Umutsuzluk. Kaç ay süreyle bu? Şimdi burada bir süre koyamayız. Vakadan vakaya değişen bir tablo var. Kimi insan bir olay evet. sonrasında ani çöküş yaşar. O bedensel bütünlüğüyle, beyin yapısıyla da alakalı. Orada Hı. ani bir çöküş yaşayabilir. O çöküşün sonunda depresyona uğrayabilir. Ha yani doğru. Kimi insanlar? Ge geçici bir <gülüyor> e mutsuzluk da olabilir. Aynen. Ama herhangi bir, e yani böyle bir haftadır, 15 <gülüyor> gündür gibi böyle bir ani bir düşüş. Hayattan tat alamama. Hani normal, e bize de aile danışmanlığına gelen seanslardan biliyorum. Yani e bir grip gibi, e nasıl ki gripliyken insan zevk Aynen. alamıyor, Aynen. tad alamıyor. İşte çök günlük var. Aynen. Yılgınlık var, bezginlik var, ağız tadı yok, hiçbir şeyden zevk alamıyorum diyorlar ve başlıyor eşine sarmaya. Yani onunla tartışmaya ya da Yaşa, yaşam çevresinde kim varsa onlarla. Evet. Yani binlerce kez belki grip yaşayan insanlar var veya yüzlerce kez diyelim. Onu yaşamasına rağmen yeni bir grip yaşayan kişiyi kendi o anda gripte değilse. Ee, anlayamayabiliyor. Kaldı ki depresyonda da bunu bilmesi çok zor. Gribitle, grip konusunda ustalaştık. Belki biraz ama onda bile patinajlarımız devam ederken ruhsal grip olan depresyonda e, işaretlerinden birincisi hayattan zevk alamama diyorsunuz. Hayattan zevk alamama. İkincisi hedef, ne olabilir? Hedef koyamama. koyamama hedef evet. koyamama. Plan yapamama. Yani en güzel şeyler sabah kalktığımız zaman ayaklarımızı şükretmek derim ben her zaman. Evet. Şükretmek. Tamam. Yani evet bugün ayaktayım bir kahvaltı yapabiliyorum, çiğneyebiliyorum, yutabiliyorum, hastanede değilim, güneşi gördüm, belki de bir bahçeniz varsa kuşun cıvıltısını duydunuz o sabah ki o mis gibi kokuyu duydunuz. E bu bu ile güzel depresyonu geçiren şeylerdir ki gelirken de bahsetmiştik ben her zaman şey derim. Sabah erken kalkmak. Evet. Vücudumuz güneşle beraber uyanır. Çünkü fizyolojik yapımız öyledir. Yani depresyona girenlere e, örnek olarak hani veya tavsiye olarak Hı -hı. uyku düzenlerini mi e, böyle bir? Hep onu zaten savunuyoruz. Hı -hı. Gece güneş gittikten sonra vücudumuz yavaş yavaş kendini kapatmaya başlar. Biz bazen buna ters yaşıyoruz. Gece çok oturmak, uykuyu kaçırmak. E sonra ne oluyor? Vücut uyuyor ama sizin beyniniz düşünüyor haberi. Çünkü iyi bir şeyler yapıyorsunuz. Dinlenme süresini geçiren beyin, sabah sağlıklı kalkamayınca, sabah güneşini kaçırınca ki biz hep şeydiriz. Tan ağırlıktan sonraki 9-10'a kadar süre beynimizin ve vücudumuzun en güzel... ...hormonları salgıladığı, daha güzel düşündüğü zamanlardır. E bu zamanı uyku ile geçirirseniz o vücudun hormonu da yanlış çalışmaya başlıyor. Sonra hormonlar ve vücut ve doğa ters çalışmaya başlayınca ufak ufak depresyon geliyor. Ki biliyorsunuz çok gece çalışanlarda, uzak şehirlere gidip gelenlerde, gece mesaisi çok olanlarda depresyon biraz daha sıktır. Genetikle de alakalı şeyler vardır ama... Vücut ters çalışıyor. Vücudumuz gece uyur, gündüz uyanır ve düşünür. Yani fıtrata, yaratılışa ters, ters hareket ters, etmek ters. başımıza e, depresyona girmemize neden olan faktörlerden, faktörlerden, faktörlerden birisi. Faktörlerden birisi. Evet. İkinci en büyük faktör de tabii ki genetik faktörler. Her zaman benim savunduğum... Yani biraz açar mısınız? <gülüyor> Nedir? Genetik faktörler nasıl tetikliyor veya e, otomatik nasıl, depresyona insan yani, giriyor? Nasıl... Artık tıp biliminde biliyorsunuz nasıl kalp hastalıkları ya da kanser ya da işte inmeler ya da bir astım, böbrek hepsi de genetik olarak aileye bağlı ise. Çünkü soyumuz oradan geliyor, kodlarımız oradan geliyor. Saçımız, gözümüz ailemize benzediği gibi, vücutsal yapımız benzediği gibi psikolojik faktörlerde de bizim kodlarımız orada zaten kodlanmış eğer evet. ailemize genetik olarak depresyona yatkınlık var ise evet. oradan bize de aktarımla gelen olayları doğru soyutlayamama, doğru karar verememe ya da mutsuzluk dediğimiz depresif ruh hali genetiksel olarak ne yazık ki geçiyor. Yani bunun önüne geçemeyiz. Sizin hayat şartlarınız çok güzel olabilir. Evet. Ama genetiğiniz sıkıntılı ise orada hep sizi tetikleyen bir gen var. O sizi mutsuzluğa sürükleyebilir. Orada daha çok tıbbi yardım daha çok gerekir. Çünkü önce beyindeki o kimyaların düzelmesi gerekiyor. Çünkü depresyonu ortaya çıkaran şey beyindeki kimyaların yanlış çalışması. Az ya da çok çalışması. Çok çalıştığı zaman zaten depresyonun da bir farklı boyutu oluyor. Az çalıştığı zaman da depresif ruh hali oluyor. Mutsuzluk, keyif alamamam hiçbir şeyde e, karar verememe, e, güzel şeyleri görememe, bunların hepsi mutsuzluk sebebi. Hayat şartlarınız çok güzel olabilir. İyi bir evde yaşayabilirsiniz, iyi bir eviniz olabilir. Her şey yolundadır fakat siz cımbızlarsınız, mutsuz olabileceğiniz bir şeyi çekersiniz. Örnek olarak neyi çekebilir mesela? Veya size gelen vakalarda hani maddi durumu çok iyi, ferah seviyesi yüksek kişilerin daha çok nelerden depresyona girdiğini gördünüz? Yani orada tabii ki mükemmeliyetçilikle alakalı bir sıkıntı da oluyor. Orada evet. bir üst sınır yok. İşte mutluluk o bir üst sınırı yakalamayı bilmekte. Evet bir evim var, bir arabam var, iyi bir ailem var. Ben mutluyum. Beni de çok zorlayacak bir yaşam şartları yok mutluyum. Ama illa de bunu bir başka boyuta taşırsanız, Yapamadım. Daha iyisini yapmadım, Daha güzelini yapmalıyım. Mesela başka birinin helikopteri var. Benim yok. Tüm, tüm. Böyle bir neden olabilir. Veya oluyor, falan ki. kişinin kocası ütü yapıyor. Hı -hı. Benimki yapmıyor. Ya da onunki ayda bir çiçek alıyor. Benimki hiç almadı gibi böyle. Çok küçük sebeplerden. Küçük sebeplerden, küçük sebeplerden cımbızlayan kişiler Peki niye? Zaten... beynin başka işi yok mu da böyle bir şey gidip veya Ama kişinin... Takıntıya o da takıntı, tabii takıntıya giriyor. Peki takıntılı depresyon nasıl oluyor? Orada işte olayın bütününü göremiyor da mikroskop altına yatırıyor olayı en küçük bir şeyde onu çekmeye çalışıyor. Yani niye hizmet ediyor depresyona girmek istemesi veya niye bir kişi kendini mutsuz eder ki? işte dediğim gibi genetik yapısal özellikle alakalı. Evet. Orada hmm. mutlu olmak için şu var, bu var, bu var. beni mutlu olmam için sebepler de var Diyememek işte orada farkındalık çok önemli. Tabii. İşte içgörü iş olaylara bakış açısı, Kesinlikle. değerlendirme dediğimiz gibi diyelim ki çok bir yerden düştünüz, evet. ayağınız kırıldı. Ona çok üzülebilirsiniz. belki olur. de şükretmeniz iken benim kırılsaydı kötürüm kalabilirdim. Yani i̇nsanlar yani, onu diyor hocam daha beteri varken. Daha beteri e, var. Sen niye mutsuzsun diyorlar. <gülüyor> Ama bu konuşmalardan. Ve gerek kendi seanslarından da anladığım kadarıyla eğer bir kişinin genetik kodlarında ciddi depresyon gibi takıntı gibi varsa. işte bağımlılık gibi ne bileyim birçok kaygı bozuklukları gibi faktörler varsa kişinin önce psikiyatrik bir tedavi alıp ondan sonra da psikolojik destek, psikoterapiyle bunu desteklemesi gerekiyor. Diğer türlü. E, ...kocası veya karısı göğe çıksa da onu mutlu edemeyecek belki de. E öyle olmayacağım yani. zaten seanslarda gördüğümüz tablolar hep bunlar. Yani baktığınız zaman mutlu bir tablo. Evet. Hani e, ya da bir olay. Genellikle biliyorsunuz aileler gelirken e, bir sıkıntı sonucunda bize başvururlar. Tamam. Yoksa her şey çok gülük gülü gelmezler. Artık son raddeye gelinmiştir ve o raddeden sonra bir kopma noktasına gelmişlerdi. O kopma noktasında kopmamak için yardım alırlar. Yani Boğaz köprülerimizden de örnek vereceğim gibi e, yani köprüden önceki son çıkışta bize geliyorlar. Ben her zaman derim lastikleri gelersiniz. bir elinizde bir lastik. Bir... Yani ya birisi bırakacak o lastiği. Ama ikisi de düşecek. Yani bir e, çocukluğumuzda hatırlıyor musunuz biliyorum musunuz? İki, i̇ki inatçı aynen, keçi aynen, gibi. Aynen. Köprüde. Sayın seyirciler karşılaşan iki inatçı keçi. Dediğiniz gibi e, bir lastiği gelen taraflardan birisi bırakırsa ne başına gelir peki? Yenildim diyor veya kendini e, haksızlığa e, haksızmış gibi zannediyor. Bunu nasıl aşmaları gerekiyor veya ne yapmaları yani gerekiyor? Herkes sonuna kadar haklı diye bir şey yok ki. Size göre haklı olduğunuz tablo bir başkasına göre başka bir tablodur. Burada tutturmak. İşte biz hep şey diyoruz. Benim fikrim en iyisidir fikri yok. Bu olayda tek bir bakış açısı yok. Şurada bir kaza olsa, pencereden beş kişi baksa, bir saat sonra o kazayı yorumlayın deseler, herkes farklı yorumlar. Doğru. Çünkü bakış açınızı öldür. Kimisi şoförü suçlar, kimisi yaya'yı suçlar, kimisi de diğer arabayı suçlar. Bütün olaylarda böyledir. Karı koca geçimsizliğinde de ya da çocukları yetiştirirken yaptıkları davranış problemlerinde de ya da bireysel hatalarımızda da siz kendinizi belki de çok haklı gördüğünüz bir yerde bir başkası evet haklı olmuş olabilirsin o anda ama şöyle davransayın daha iyi olur dediği zaman işte orada farkındalık orada gelişiyor. Farkındalık orada yani gelişiyor. Yani böyle davransan... Ne olurdu? Şöyle aynı, davransan nasıl aynı, olurdu? Aynı. Ee, bu olasılıkları düşünüp en karlı olanı seçip değil mi? davranabilir ve e, hem yani. kendi başı selamete erer aynı. hem de e, eşinin veya birlikte yaşadığı kişilerin. Aslında ee, hayatta mutlu olmak o kadar basit bir şey ki. Çok basit bir şey. Yüz kaslarımızdan bir kas gerekiyor mutlu olabilmek için. Gülümseyebilmek için. Yani? Bir kas, bir kas yetiyor yukarıya çekmek için fakat yüzümüzü asmak için 99 kas gerekiyor çünkü orada büyük bir güç sarf ediyorsunuz mutsuz beyin de böyle Tabii, çalışıyor doğru. mutsuz olabilmek için bütün kaslarını iyi şey göremiyor ki siyah olarak görüyor bütün olayları bir danışanım yaşı da geçkindi 54-55 yaşında şimdilik dedi farkındayım ki tek doğru benim düşüncem değilmiş Son söyleyeceğimi ilk söylerim deyip birçok şeyi kaybettim. Siz bana bunu öğrettiniz demişti. Son söyleyeceğin şeyi ilk söylersen kaybedersin. Güzel bir formül. Evet. Peki son söyleyeceğini ne zaman söylemenin? Zamanında. Hani var Zamanında. ki atasözü. Söylemem gerekir mi? Bu karşındakini kırar mı? Olması gereken bir kelime mi? Beklemek. Nasıl bekleyebilir? Yani fren sistemini nasıl kurar kişi? İşte o fren sistemi bazı kişilerde ben dürüstüm kelimesi vardır ya. Ben dürüstüm son söyleyeceğim ilk söylerim en korkunç kelime. Aslında bu kişiler nasıl kişilerdir? Kaygı bozukluğu mu vardır yoksa haklı olma düşünceleri mi vardır? Çok dürüstüm diye bir kavram yok ki hocam. Ya ne mi? demek istiyor Var ben? Mi? Ben çok dürüstüm her şeye tık diye söylerim ama herkeste de kaybederim oluyor. Tabii ki dürüst olacağız. E madem sürekli kaybediyor, niye e, o aynı hareketi i̇şte bozuk patinaj plak gibi yapıyor? yapıyor. Patinaj evet. yapıyor orada da. Beyin patinaj yapıyor. Bunu ben söylemem gerekir mi? Şimdi söylersem karşımdaki ne düşünür? Daha sonra söylersem o kişiyi kaybetme olasılığın çok daha azdır deyip beyin ve fren sistemin çalıştırması gerekiyor. Fakat o kadar hızlı çalışıyor ki frensiz çalışan beyinler diyoruz artık ne gibi kazalara neden olur bu tür İlişkileri beyinler bozuyor. yani nasıl bozuyorlar mesela size gelen danışanlardan önce e... kendi e, kendisiyle ilgili e, düşünceleri bozuyor yavaş yavaş soyutlanıyor ya beni kimse anlamıyor ya kimse benim kadar dürüst değil hiç dürüst insan yok şimdi bakın burada bir kendimize dönüp bakmamız lazım dürüstlük nasıl bir kavram kişiye göre değişen kavramlardır Belirli bazı şeyler vardır. Uyuması gereken, olması gereken. Ama kişinin yetiştiği şartlar, o olayı çözümleme yeteneği, dürüstlük orada çıkar ortaya. Yoksa ben çok dürüstüm deyip herkes de herkesi sıfırlayamazsınız. Ben son söyleyeceğim, ilk söylerim dediğiniz zaman herkesi kaybedersiniz. Dostlarınızı, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu. E hata yapa yapa yapa bir bakmışsınız yalnız kalmışsınız. Peki size gelen vakalardan... Bu tür fren sistemi çalışmayan hı. ya da dürtüsünü kontrol edemeyen, edemeyen ya da depresyona giren hastaları, mesela hı hı. bir örnek verebilir misiniz? Etap etap neler uygulandı ve e, ne gibi faydalar gördüler? Dediğim gibi önce vakın iyi anemnezini almak lazım. Yani anemnez nedir? Hı hı. E, na, na, seyircilerimiz için soruyorum e, yani. Anemnez nedir? Önce e, vaka bize isteyerek mi gelmiş? Biz evet. Zorla mı getirelim? Zorla mı? Ben, ve Hileyle bazen <gülüyor> gençleri getiriyorlar. Evet. Diyor ki zorla geldim. Beni konuşturamazsın. <gülüyor> İstemiyorum <gülüyor> buraya gelmiyor. Annem babam zorla getirdi. Ama demek ki bir sorun var diyerek. Yumuşatarak. Bir bakıyoruz sonra. Onların kendi penceresinden <gülüyor> bir sorun var. Bak, Hatta bir seansımda değerli seyirciler. Yani zorla getirilmiş olabilirsin. Ama bundan sonra gönüllü gel diyerek <gülüyor> E, gerek sizlere evet. yönlendirdik, gerek kendi yani aile ilişki seanslarımızda bunları değerlendirdik. Demek ki bir kişi zorla getirilmiş olsa bile veya gönderilmiş olsa bile psikoloğu aslında bir devlet kuşu başına konmuş oluyor. Neden? Farkındalık ve iç görüsünü olaylara mikroskopik sürekli bakmak yerine biraz daha bakış açısını teleskobik ve daha geniş açısıyla ee, az önce dediğiniz gibi sadece kendini dürüst görmek ya da haklı görmek yerine ne yapabilir? Psikolojik e, bir değerlendirme bakış açısıyla görebilir. E, farklı bakış açılarına saygı duyabilir. Doğru bunlar güzel tespitler yani orijinal tespitler. Çocuğun zaten ailesi otomatikman getiriyor. Evet. Ama ergenlerde inanılmaz derecede zor. Peki hocam yani ergenlere de buradan seslenelim. Biz e, genellikle programlarımızda birçok uzman e, ailelere sesleniyor. Ama ergenler eğer bende bir sorun var az önce dediğimiz hı hı. gibi de işte çökkünlük var, yılgınlık, bezginlik. Ya ben depresyondayım, girmiş olabilirim deyip ailesine müracaat ettiğinde aile bunu genellikle nasıl tepki verir? Beni bir psikoloğa götürün, ben iyi bana değilim. Var var? Yeni gençlikte gerçekten... Çünkü internet inanılmaz da bilgi birikimi sağlıyor çocuklarda. Çocuk yaşamış olduğu sıkıntıyı internete yazdığı zaman zaten orada bazı belirli kavramları görüyor. Ve başlıyor korkmaya. Ve bana gelen 13 yaşında bir kız vardı. Annesine kendisi söylemişti ki anne baba gerçekten de hani çok böyle psikolojik destek alabilecek... ...kültürel yapıda değildi ama... ...anne ben kötüyüm, düşüncelerim beni çok zorluyor deyip... ...ortaokul öğrencisiydim. 8. sınıf öğrencisi. Ve... ...bana gelmişlerdi. Hmm. Ve gerçekten çok güzel yardım aldılar. orada ama... ...farkındalığı çabuk gelişmiş çocuk. Bravo. Farkındalığı çabuk gelişmiş. Çevresini gözlemlemiş, yaşıtlarını gözlemlemiş... ...ve onlardan farklı olduğunu... ...bir şeylerin onu zorladığını görmüş. Görünce de otomatikman zaten yardım almak istemiş. Şimdi keşke yeni nesil, ha tabii biz Amerikan var bir toplum değiliz. Hani orada tabi ki daha farklı bir senkron işliyor psikologlarla danışanlar arasında. Bizim ülkemizde biraz daha zor. Hem maddi anlamda hem de duyulması anlamında ki çoğu insan biliyorsunuz isim de vermiyor danışanlar. Hani girindi bilinmesin. Zaten dosyalarımız gizlidir biliyorsunuz. Yani isim tamam. vermeyiz. Yani gelen kişileri etiketlenmiyor. Etiketlenmiyor. E, sicillerine Tabii. işlenmiyor. Tabii. Dosyalar Tabii. gizli. Hatta ee... bazen gençlere şey diyoruz. Aramızda konuşulanlar aileni bildirilmeyecek. Ama seni zora sokan bir şey ise. Ha Hayati bir tehlike. altından kalkamayacağın bir şey ise. Biz bunu ailenle paylaşmak zorundayız ki. Birkaç tane, özellikle intihar eğilimi, madde kullanılması, tamam. işte sıkıntılı, zarar verici düşünceler tamam. oluşursa... Yine onun iyiliği için. Tabii, tabii. Çünkü orada bir tıbbi destek gerekiyor ki onu böyle şeye bırakamayız. Tamam. Zaten orada bir içgörüsü gelişmediği için ona bırakamayız. Tamam. Orada aileye bunu belirtmek ve danışmak zorundayız. Eğer içgörüsü gelişmemişse Hah. aileye söylemek zaten... Etik kurallar gerek. Kurallar Ama yani, iç görüşü gelişmişler de hocam ben kendisiyle bir pazarlık gibi. Bunların hangilerini e, ailene paylaşalım dediğinde inanın çoğunu paylaşıyorlar. Çoğunu e, müsaade alıp paylaştığımız oluyor. Hatta birlikte de görüştüğümüz oldu. Bu yönüyle çok avantajlı. O zaman bir kısa kapanış e, şeyi, sözünü söyleyeyim. Bir sonraki programımızda yine bu konuları devam edelim. Fobiler var, kaygı bozuklukları var. Bu konuda daha bu programda Deparlı. daha çok depresyona yöneldik ve içgörüyle ilgili biraz seyircilerimize farkındalık kazandırmak istedik. Değerli seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Farkındalık ve içgörü programı tam gaz devam edecek. Nerede devam edecek? Business Channel Türk TV stüdyolarında Devam edecek. Değerli çocuklar, değerli ergenler, değerli e, çiftler, değerli aile evlilik yaşayan e, vatandaşlarımız hiç çekinmeden e, profesyonel uzmanlardan, psikologlardan, pedagoglardan, aile evlilik danışmanlarından profesyonel yardım alın ki kafanız güzel olsun. Diğer türlü bağımlılık yapacak maddelere hem yönelmeyin. İddia ediyorum ki Kafanız en güzel psikolon yanında gerçekten iç hakiki organik olarak kafanız güzel olacak hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun